Özellikle bu sıcak yaz aylarında, her gün duş alıyor musunuz? Haftada kaç kez duş alınmalı? Her gün duş almak sağlığa zararlı mı? Genelde yerleşmiş bir kanı vardır. Her gün duş almanın temizlik ve sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesi hayli yaygındır. Fakat bilim insanları öyle düşünmüyor. Bunun sebeplerine videonun ilerleyen bölümlerinde geleceğiz. Herkesin duş rutini farklıdır. Bu rutin, havaların sıcaklığına, yaptığımız spor ve benzeri aktivitelere göre değişmektedir. Kötü vücut kokularından arınmak ve temizlenmek için, bazıları günde bir, bazıları haftada 2-3 kere duş almaktadır. Hatta bazıları günde 2 kere bile duş alabilmektedir. Bilim adamlarına göre, her şeyde olduğu gibi, duş alma sıklığında da aşırıya gitmemek gerekiyor. Ayarında ve dozajında alınan duşun ise birçok faydaları bulunuyor. Her şeyden önce aşırıya kaçmadan alınan duş, bilim insanlarına göre kasları gevşetiyor, uykusuzluğa iyi geliyor, tansiyonu düşürüyor, migreni olanları rahatlatıyor, derinin gözeneklerini açıyor, cildi temizliyor ve kötü bakterileri yok ediyor. Hafif soğuk suyla duş almak ise metabolizmayı hızlandırıyor, zihninizi boşaltmaya yarıyor, cildi dirileştiriyor, vücut endorfin salgılıyor ve depresyonu azaltmaya katkı sağlıyor. Peki, bu kadar yararlara olan duş almak ne zaman zararlı hale geliyor? Uzmanlara göre her gün duş almak sağlığa yarar yerine zarar veriyor. Çünkü cildimiz üzerinde iyi ve kötü bakterilerle birlikte cildimizin dengesini koruyan yağ tabakası mevcuttur. Eğer çok duş alırsak, duş alırken kullandığımız sabunlar, duş jeli ve şampuanlar vücudumuza zarar veriyor ve bu cildimiz üzerinde bulunan iyi bakterileri de yok ediyor. Ayrıca derimizi koruyan yağ tabakasını yok ederek cildimizi savunmasız bir hale getiriyor. Bunun sonucunda cildimiz kuruyor, tahriş oluyor ve kaşıntıya sebebiyet veriyor. Bununla ilgili yapılmış birçok araştırma var. Birçok Amerikalı ve Alman dermatologlar bu konuda makaleler yayınlamışlar. Eğer konunun daha derinlerine inmek isteyenler var ise internette küçük bir araştırma yapabilir. Yapılan bu araştırmalara göre haftada birkaç kez duş almak, her gün duş almaktan daha sağlıklı. Hem bu şekilde derimiz doğal dengesini korumuş oluyor, hem sağlıklı bakteriler tamamen yok olmuyor, hem de vücudumuz hastalık bulaştırabilecek bakterilere karşı kendisini daha iyi savunmuş oluyor. Yine de ben her gün duş almadan duramam diyenlerdenseniz, bunun içinde bazı tavsiyeler var. Mümkün olduğu kadar ılık suyla duş alın. Duş alırken, sabun, şampuan ve duş jeli gibi kimyasalları kullanmamaya çalışın. Ya da her gün duş almak yerine, vücudunuzun bazı bölgelerini sabunlu bezlerle veya havlularla silebilirsiniz. Ve her gün iç çamaşırı değiştirmekte, de, sağlık ve temizlik açısından önerilen bir başka konu. Bu sıcak yaz günlerinde serinlemek ve temizlenmek için duş almaya ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuz ortada. Benim internetten yaptığım araştırmalar bu yönde arkadaşlar. Siz her gün duş alıyor musunuz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bu konuda fikirlerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca videomuzu izleyen dermatolog, doktor arkadaşlarımız varsa, onlar da konu ile ilgili daha aydınlatıcı bilgilerini yorumlarda bizlerle paylaşabilir. Arkadaşlar videomuzu beğendinizse beğen tuşuna basmayı unutmayınız lütfen. Bu gibi güne, gündeme dair yararlı, ilginç videolardan daha çabuk haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Abone ol tuşunun yanındaki çan simgesine tıklayarak bildirimleri açarsanız, her yeni video yayınlanır yayınlanmaz haberiniz olur. Kalın sağlıcakla.